Herkese bugün telefonların kutusunu aç açı bitiremeyeceğimiz bir videoyla geldik. Bugün Redmi'nin Note 11s, Note 11 Pro ve Note 11 Pro 5G'siyle beraberiz. Fakat bu bir inceleme değil. Sadece bakacağız kutuda ne var, nasıl görünüyor. O zaman videomuza bence geçebiliriz. O oh, piti piti karameli sepetim. Evet bakalım neler varmış. Şimdi bunu açıyoruz. Yine bir kabımız var. En sevdiğim. Bunu açamaz mıyım? Açabilirim. Telefonun arka tarafına baktığımızda burada üçlü bir kamera sistemi görüyoruz. Ve böyle birazcık da kare şeklinde almaya çalışmışlar. Diğerlerinden farklı bir şey yapmaya çalışmışlar. Ağırlığı da çok fazla ağır değil. Gayet hafif görünüyor. Telefonu açalım. O arada da kutu içeriğine bakmaya devam edelim. Şarj aleti. Şarj kablosu. Adaptörü 67 watt bir adaptör sunuyor. Sizlere çıkaramadım. Hah. Tamam. Tamam. 67 watt adaptörü ve şarj kablosuyla sizlerle. Başka da bir şey yok. Bu bu kadar. Telefonumuz açılıyor. Kurulum işlerini halledelim. Ekran boyutumuz 6.67 inç bir telefonumuz sizlerle beraber. Aynı zamanda bu telefonun 120 tazerime tazelereme oranı olduğunu da belirtelim. Geldik telefon hakkında birazcık telefonu inceleyelim. Bu elimizdeki telefon Redmi Note 11 Pro 5G. 128 GB'lık dahili depolamaya sahipmiş. 8 GB RAM özelliği var. Size ekstra da 3 GB'lık sanal RAM özelliği de sunuyor. 8 çekirdekli bir işlemcisi de mevcut. Güzel. Ben bu kadar biliyorum bu telefondan. Bence benim için önemli olan her zaman deneyimdir. Deneyimi daha sonra gelecek. Sıradaki telefonumuz Redmi Note 11s. Geçen sene Redmi Note 10S çok fazla ilgi görmüştü. Bakalım bu da onun kadar ilgi görebilecek mi? Büyük ihtimalle bunda yine bir şeffaf kabı var. Evet, açmıyorum bile. Aynısı. Kap. Ay, en sevdiğim yine her zamanki bir telefon. Şunu bir çıkartalım. Aramızdaki mesafeler kalksın maksat. Telefon açılıyor. Telefonumuz açılsın. Biz de orada kutu içeriğinde neler var ona bakalım. Ne olabilir? Ne bekleyebiliriz? Tabii ki şarj aleti ve şarj kablosu. Bir önceki telefonumuz olan Redmi Note 11 Pro 5G'de 67 W özelliğine sahip şarj adaptörü bulunuyordu. Bu seferki şarj adaptörümüz de 27 W gücünde. Telefonumuz kuruluyor. Telefonumuz sonunda açıldı. Bakalım küçücük telefon hakkında neler varmış. Yine 128 GB dahili depolamaya sahip bir telefonumuz. 8 GB RAM bulunuyor artı 3 da size sanal RAM sunuyor. 8 çekirdekli işlemciye sahip. Daha ne olsun ki bakalım inceledikten sonra her şeyi daha net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Geldik bir sonraki telefonumuza. Redmi Note 11 Pro 4G. Ofisimize geldiğinde kutusuz bir şekilde geldi. O yüzden kutu içeriğine maalesef bakamıyoruz. Ama şunu bir çıkaralım ve telefonumuz zaten açık bir şekilde bizlere ulaştı. bilirim geldi. Neyse. Bakalım kısaca içeriğinde neler varmış. Telefon hakkında 128 GB'lık dahili depolamaya sahip. 8 GB'lık RAM'i mevcut artı 3 GB'de size sanal RAM sunuyor. Yine 8 çekirdekli bir işlemcisine sahip çok daha bir şey söylemeye gerek yok. Zaten anlamıyorum da abi ben anlamıyorum. Ben deneyimin adamıyım. Deneyince hızını testini edeceğiz bakalım neler var. 3 telefonumuzda nur topu gibi kutularından çıktı. Redmi Note 11 Pro'lar birbirine aşırı benziyor. Yani aynılar. Ama 11s birazcık daha küçük onlara kalırsa ve rengi bir tık daha böyle açık kalıyor. Kameraları zaten birbirine çok benziyor. Ama özellik açısından bakarsak hangisi ne kadar dayanıyor, hangisinin kamerası daha güzel gibi düşünürsek incelemelerimiz mutlaka gelecek. O yüzden bizi takipte kalmayı unutmayın. Devamı gelecek. Bugün sizlerle beraber Redmi Note 11 serisinin birbirinden güzel ama birbirine bir o kadar da çok benzeyen telefonlarını kutusundan hop çıkardık. Yakında bu telefonların incelemesi gelecek. Sizce bu üç telefondan hangisiyle başlayalım? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Siz ne isterseniz bu kanalda o var. Görüşürüz.